Merhaba tekrar. Hoş bulduk. İkinci e, buluşmamızda. Üçüncüsü oldu, pardon. E, şimdi bu sefer birazcık daha... Tamer, yok oldun. E, Abi ya, niye beni... <gülüyor> bir ruha dönüştün Tamer. Aramıza dön lütfen. Ondan... Geldin mi? Tamam, süper. Evet, Zoom'un araçlarla oynuyoruz. Şimdi ekran görüntüsü paylaşacağım. E, bunun üzerine konuşalım. E, hatta bence bu işin bir noktada adını neler oluyor falan tarzında bir şey de koyabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda tabii neler oluyor? Olanların, bitenlerin çok çok büyük bir kısmı koronavirüsle alakalı. O yüzden de gündemin içerisine biraz onlar giriyor. Ama tabii onun dışında da ilginç şeyler olmuyor değil. Mesela bir tanesi e, birazcık da davranışsal ekonomi tarafından ilginç. E, Danimarka'da e, şey koymuşlar el temizleme Dosyonu, kremi alabiliyorsun, 5 dolar. İstediğin kadar sayıda alabiliyorsun. Ama ikincisinden itibaren 95 dolara çıkıyor fiyatı. Kim belirliyor bu fiyatı? Süpermarketin kendisi bu kararı almış. İnsanların Hı, e, özel bir kararı yani. zulalama şeyini durdurmak için. Peki, durdurmak süpermarket için. yerine bunu devlet yapmış olsa nasıl olurdu bu bu hareket? Ya muhtemelen regülasyon anlamında e, ve ne bileyim yani işverenin, şirketin hakkı, kimin fiyatı belirleyeceği falan gibi noktalarda bir sürü sıkıntı çıkartırdı diye tahmin ediyorum. Ozi bize de oldu ya iki gün önce e, sizin Tesco'dan bir almayı yendik, Hı -hı. Dört tane aldık e, adam başı. Hemen e, dediler ki şey üç tane alabiliyorsunuz. Evet. Kişi başı üç bir al. Bir tane. Için ikimiz ne? için almıyorduk bu arada adam başı dört tane deyince. O kadar çok da <gülüyor> içmiyoruz abi. Yani. Pek çok yerde gördüm ben de. Ee, Almanya'daki marketlerin tek tek e, her yani bütün bütün ürünler için şu kadar item alabilirsin gibi bir şey hepsi yayınlamışlar. Ee, orada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Aldi'de sınırsız olmasıydı. Ee, bazıları uymuyor. Neyin sınırsız ya, olması? Aldi'de marketlerden bir tanesi. Aldi. Tamam şimdi yani, anladım. Sınırsız olması mesela. Ee, bu Bence çok enteresan bir gösterge. Davranışsal ekonomi boyutu da var tabi. Ama öte yandan 2008 krizinde de gördüğümüz şekilde serbest piyasa aslında o kadar da serbest değil artık. Hı hı. Bunu devletin yapması ya da marketin yapması şu aşamada bizim için farklı gibi gözükse bile ben bu marketin aldığı kararın da arkasında Danimarka'yı bir tarafa koyuyorum, orada başka bir hayat yaşanıyor. Ee, ama Avrupa'nın diğer ülkelerinde bir şekilde telkin edildiğini en azından e, tahmin ediyorum. E, dolayısıyla serbest piyasanın o kadar da serbest olmaması, e, devletlerin giderek ekonomi üzerinde, ekonominin gidişatı üzerinde, piyasanın kararları üzerinde daha etkin rol alıyor ve oynuyor olması e, bize bir şeyler evet. gösteriyor. Peki Ozan, benim bir sorum var. Sen bu 95% dolar, 5 dolar farkını e, ne olarak yorumluyorsun? Burada marketin gönderdiği e, sinyal hı hı. ben daha fazla kar yapmaya çalışıyorum sinyalimi yoksa bakın bütün herkesin bunu alması gerekiyor. Bu, bu e, elzem bir malzeme. Bir tane alın, ikinciyi almayın mı demeye çalışıyor. Çünkü ee, 595 arasında çok büyük bir fark var. Çok büyük bir Çünkü, fark var. Evet. Psikolojide priming denen bir şey var. Önden kişiyi koşullama diyebiliriz herhalde Türkçesine. Bence o bizim bu konuyu nasıl algıladığımızı çok hızlı bir şekilde değiştiriyor. Bize böyle Danimarka deyince tabii işte sosyal devlet, insanların refah içerisinde olduğu, dürüst iş yapan falan gibi şeyler çağrıştırdığı için uzaktan bakınca, bendeki ilk çağrışımı da doğal olarak senin söylediğin, ikinci söylediğin galiba yani Herkesin ihtiyacı var. Daha adil bir şekilde alın. Çünkü fiyat çok önemli. Bunu 5-15 dolar da yapabilirdi. Tabii yani 5-15-30 diye de arttırabilir ama adam 5-95 demiş. İş, yani iş, ama 5-15-30-45 aslında tam olarak bir kapitalist sistem karını maksimize etmeye çalışıyor. Yani bunu sisteme bırakmak yani marketin kendisine bırakmak çok tehlikeli. Çünkü ciddi ciddi birincisini de 15 dolar yapabilir. Birincisi 15, ikincisi 30, üçüncüsü 45 dolar diye de yapabilir. Davranışsal, ekonomik kullanarak insanların alı, tüketim alışkanlıklarını yönetmesiyle ilgili konuyu bence e, önümüzdeki dönemde farklı farklı renklerde tekrar yiyeceğiz bu yemeği. Yani 2-3-6 aylık, bir senelik dönem içerisinde bu temada böyle e, arz-talebin yönlendirilmesine ilişkin durumlarla karşılaşacağız diye düşünüyorum açıkçası. Tamer var mı yorumu veya Barkan? şey Halil'e katılıyorum, ikinciyi 15 dolar yapma değil, birinciyinin fiyatını arttırma da ben şu anda bizim markette gördüm. Mesela dün alışveriş yapmaya gittim, burada açık hava, meyve, sebze pazarı gibi bir şey var. Normalde bir kutu bir pound yani o kutunun içerisinde atıyorum dört tane muz olabiliyor ya da işte sekiz tane domates, soğan, bilmem ne. Ama hep bir, do bir pound olacak şekilde denk getiriyorlar bir kutunun içerisinde olan şeyleri meyve sebzeleri ee, hemen bir buçuk'a ikiye çıkarmışlar bazılarını dedim ki neden ee, adam cevap olarak şey dedi hani dedim ki hani bunu hani e, tedarik ettiğiniz firma mı fiyatları arttırdı ona cevap vermedi direkt şey dedi istersen markete git bak fiyatları dedi ya yani adam şey yapmaya çalışıyor hmm. avantajına dönüşmeye çalışıyor belli ki yani burada bizim işte bu o şeyli marketler var ya bu afkan bilmem ne şeylerin küçük of licenselar falan falan hmm. Oralarda böyle oluyor. Yumurta mesela hemen e, iki katına çıkmış. Yumurta Ona, eksikliği var bu arada şu anda burada İngiltere. Yumurta iki katı fiyatı şey yapmışlar. Bu 30'lu yumurtalar var ya, onları alıp kendileri kesmişler, beşte bölmüşler, altışarlı olarak kasa önünde satıyorlar. Tanesi iki pound'dan. Free range falan değil. Normalde 50 centlik yumurta. Evet. Yani bu bu direkt şey yani, avantajına çevirme. Kısa günün karını hop indiregendi. Yani bu mesela çok çirkin, anladın mı? Bir yüz etmek aslında. Bayağı avantaja bir çevirmek biraz şey kalıyor aynen. Kibar kalıyor. Abi ama temel pazar şey ilk isteyeyim mi? Yani şu an herkes biliyor ki talep artıyor. Arz yetmiyor. Dolayısıyla fiyatın artması gerekiyor mantıken. Tabii devlet interven etmezse. Bunun hani ne kadar etik olup olmadığını tabii ki konuşabiliriz ama... E işte devletin halkı koruması gerekmiyor mu? Devlet zaten halk değil mi? Ye dönüyor bir noktada yine. Yani biz öyle düşünüyoruz ama devletin evrimine bakarsan hiçbir zaman halk olmamış yani. Hep yeah, yukarıdan evet. yavaş Selected yavaş. elit olmuş aynen. Evet. Ya bunun tam uç taraftaki, diğer uç taraftaki örneği, Trump'ın e, o halde inan ederken yapmış olduğu konuşma, ben hayatımda bu kadar garip bir sahne görmedim. Yani politikada. E, çok ilginçti yani. Hadi Roş'cum gel şimdi sen. Hadi Walmart gel. Hadi Target gel. Konuşun bakayım anlatın. İşte böyle şey gibi öğrencisini tahtaya kaldıran öğretmen e, misaliyle e, hadi bu çocuklara da sorun falan gibi resmen yani şirketlerin üstünde bir şirket olarak kendisini konumlandıran e, özel sektörün hangisinin ne kadar güven hangi şirketin ne kadar güvenileceğini tayin eden e, kendi e, oy topladığımız olduğu tabanı işte ne kadarsa Trump'ın destekçisi aslında onları bir anlamda temsil ederek ama onların tüketim alışkanlıklarını ...yönlendiren ve valide eden bir pozisyonu var adeta Trump'ın. Yani evet target safe choice, Walmart güvenli seçim kullanabilirsin evet. İşte orada e, adı geçiyor bir şirketin ya onlar birazcık kirli falan diyor aslında. Yani devlet vatandaş için versiyonunun çok ilginç bir versiyonu aslında. Yani kendi kafasında gene aynı şeyi düşünüyor belki ama... ...özel sektör üzerinden ben bunu yapmalıyım gibi bir rasyonalizasyon içerisinde... Ama biz aslında biliyoruz ki önce kimi korur noktasına gelince önce özel sektörü koruyor. Önce onları tırnak içerisinde bailout ediyor, kurtarıyor. Hatta bu şu anda hava yolu şirketlerinin gündemi. Ee, ne diyorsunuz mesela bu hava yolu şirketleriyle ilgili airline bailout konusuna? Kesinlikle yani. Kere, Abi, ya Şöyle bir durum var. Evet. Trump'ın son yaptığı konuşmaya şaşırdıysan Türk televizyonlarını daha sık izlemelisin. Çünkü bizim ülkemiz uzunca bir zamandır holding gibi yönetiliyor zaten ee, ve bu da deklere edildi kamuoyuna. Yani bununla ilgili bir şüphe yok. Bu ülke zaten bir şirket, bir holding gibi yönetilecek ve öyle yönetilmeni doğrusu bu diye bundan yıllar önce deklere edildi. Ee, Mesela çok benzer bir şeyi, yerli otomobil e, üretimi ve işte onun e, basın tanıtımı falan sırasında... Üç, üç, ba, üç babadar e, mıydı, neydi? Üç. göre baba yiğit. Üç baba yiğit. E, bu, bu, tamam zaten hani erkek egemen toplumun söylemleri vesaire hani oralara bizde sıra bile gelmiyor. Yani hani oraları konuşacak fırsatımız olmuyor. Oradan önce konuşulması gereken o kadar çok şey var ki. Gerçi bir öncelik sonralık sıralaması yapmak da belki doğru değil bu konularda. Belki bu ilk önce konuşulması gereken konu ama olmuyor. yani işte. Şunu söylemek lazım. Yani bu özel sektör meselesiyle ilgili eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Varoufakis'in bir konuşması ve yazdığı bir takım makaleler var. O şunu söylüyor. Mesela sağlığın özelleştirilmesinin içinden geçtiğimiz kriz sürecinde e, bir suç olduğunu söylüyor. Yani artık bunun suç olduğunun ortaya çıktığını söylüyor. Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi söz konusu olamaz, teklif dahi edilemez, düşünülemez ile diyor mesela. Hı hı. Ben e, az önce söylediğim yerden hareketle devam ediyorum aslında söylediğim şeye. Yani devletin serbest piyasaya müdahil olmasının e, 2008 krizinde yapıldığı gibi eğer Goldman Sachs'ı kurtarmak için dahil oluyorsa ve yani Goldman Sachs'ı kurtarıp gerisini elinin tersiyle itiyorsa dünyanın en kötü şeyi olduğunu ama aslında serbest piyasanın hiçbir zaman aslında bugün olduğu gibi ya da işte 2008'den önce olduğu gibi de serbest olmaması gerektiğini ve her halükarda regüle edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Az önce sizin marketlerle ilgili verdiğiniz örneğin bir benzeri Türkiye'de krizin en başında, 10 gün önce e, trend yolda yaşandı mesela. Hı. Öyle bir şey yaptılar ki benim marketten her hafta 4 liraya aldığım makarnayı 40 lira ile çıkartıp, ondan sonra da şok indirimle 14 liraya azaltmaya başladılar mesela. E, ve bu sosyal medyada çok tepki gördüğü zaman da kalkıp şey dediler, biz fiyatları bakmıyoruz, farklı satıcılar gelip burada satış yapıyorlar, onların hepsinin fiyatlarını tek tek denetlemiyoruz. Denetlemelisiniz o zaman. Yani hani bunun yapılması gerektiğini gösterecek bu kadar açık ve net bir örnek bu. Ve bana excuse olarak söylediği şey, biz böyle bir denetim yapmıyoruz. Zaten yapmalıymışsın yani. Hani... Peki diğer taraftan yaklaşalım barış mevzuya. Şimdi... Orada ben de senin tarafındayım bu argüman içerisinde. Yani işte predatory pricing diyorlar buna. Türkçesini gerçekten de bilmiyorum vahşice fiyatlama falan herhalde yani. Doğru vahşi fiyatlama. Ama mesela diğer tarafından bakalım. Fiyatları arttırmadıkları sabit tuttuğu durumda, tuvalet kağıdının aynı kaldığı durumda mesela millet gidiyor bir orta sınıf bir Amerikalı beyaz hafiften obezite sınırındaki kişiyi düşünelim. Yani arabasını ittirerek bir arabanın kaldırabileceği kadar tuvalet kağıdını koymuş son bir tuvalet kağıdı var. Oradan onu almaya çalışırken yaşlı bir teyze ona elini uzatıyor. Yaşlı teyzeli arbede içerisinde falan. Çünkü işte neden? E, tuvalet kağıdının fiyatı e, görmezden gelenebilecek fiyat orta sınıf bir aile için. E, i̇nternetten alışveriş yaparken yapay zeka ile anlık olarak fiyat ayarlaması yapabiliyorsun oradaki artan talebe göre. Şu anda bu kadar yapılmıyor ama aslında e, borsadan biliyoruz yani orada zaten küçük yapay zekalar birbirleriyle rekabet ederek alışveriş yaptı aslında oradaki sistem tam olarak buraya entegre edilse şu anda son 5 dakika içerisinde almış olduğu izlenme ve tıklanma sayısına göre canlı olarak fiyat oradaki e, dikkate göre e, yukarı veya aşağı hareket edebilir ve bu tabloda gerçekten bir tuvalet kağıdının fiyatı bir an içerisinde 200 dolara çıkabilir. Şimdi bunun diğer tarafı da şu ama ee, insanlar, yani orta sınıf için söylüyorum ve bunun doğru olmadığı bir sürü alan olduğunun da farkındayım. Çok zengin, çok fakir gibi ama ekstremleri bir tarafa bırak. Orta sınıf, orta gelirli insanlardaki bu hoarding, yani zulalama problemini çözüyor aslında fiyatı. Art, fiyat arttırıyor olman bu şekilde. Gerçekten çözüyor mu ama? Ekonomi Bunu bir o, düşünmek yani, lazım. Şey o, vaat o. Çünkü e, arz talet e, e, o şekilde e, Ama teyze bir tane bile tuvalet kağıdı alamıyor 200 dolar olursa. İlki değil. İkincisi. 200 dolar Değil olursa mi? İlki ikincisi dolar, diye bir farkı yok markette. Markette oldu. fiyatı fiyat 200 dolar olmazsa adam 10 tane almaya devam edecek Yok yok yok şöyle şöyle anlıyorum onu. dolar olduğunu, olduğunu düşün Halil mesela. Yani 200 evet. dolarken mesela bir tane almayı orta bir aile karşılayabilir ama 10 tane aldığı zaman çok fazla bir harcama yaptığı bir işte o rakam neyse onu onu pazar tamam, aslında. Bir tane orada. alacak insanın suçu ne? Bir tane alacaktı zaten. Suçu yok. Doğru. Suçu yok. Talep atmış ee... ona. O, şöyle e, tamam diyebilir da, miyiz? <gülüyor> ee, essential ve non-essential olarak bence ayırmak lazım. Mesela İtalya'da ya da işte ne bileyim espressonun fiyatı 1 e, euro'yu geçmez ya. Çünkü artık o e, bütün e, ülkeye mal olmuş bir şey. Artıramazsın fiyatını. <gülüyor> Tuvalet kağıdının fiyatını artırmak şey... E, etik olarak yanlış gibi. Ama mesela atıyorum... E, Ama sınır yaşta... koyabilirsin mesela. Sınır evet koymak gerekiyor. Yani, Kesin koymak e, gerekiyor. Yani i̇ki tane'den fazla yapalım. alamazsın gibi bir sınır, çok saçma bir sınır değil. Hani fiyatla bunu çözmeye çalışmak, insanları, e, annesese, nasıl söyleyeyim, exponential bir şekilde zarar veriyor. Fiyatlar çünkü böyle şekilde arttığı zaman yani, exponential şekilde artıyorlar. Sürekli. Bak mesela bazı marketlerde 35 dolara kadar yükseltmişler tuvalet kağıdı satış fiyatlarını bu panik şimdi, ortasında. Şimdi ben anladığım, aslında üç tane başka şeyden bahsediyoruz değil mi? Bir... Buna herhalde hiç kimsenin itirazı olmaz. Koşullar ne olursa olsun bir ürün üretim maliyetine orandığı ve tüketicinin de bunu satın alabileceği bir seviyede fiyatlanmalı. Bununla ilgili herhalde hiç kimsenin şeyi olmaz. Zaten normal koşullarda, olağan koşullarda piyasa kendi dengesi içerisinde fiyat rekabeti, marka rekabeti vesaire bunu düzenliyor. Bu bir şekilde düzenleniyor. İki, Olağanüstü durumlarda ikinci ürünün ya da üçüncü ürünün ya da dördüncü ürünün e, olağanüstü fiyatlanması yöntemiyle stokçuluğun önüne geçmek. Bence bu yaklaşım hiç fena bir yaklaşım değil. Çalışabilir, kullanılabilir ama burada yapılması gereken şey tam da 5 dolar, 95 dolar gibi bir fark noktasına gitmek. Yani gerçekten hiç kimsenin elinin ikinciyi almaya gitmemesini sağlayacak bir ikinci fiyat seviyesini çıkartmak olayı. E, üç, e, ikinciyi almayı komple yasaklamak olabilir. Yani bir tuvalet kağıdı alabilirsin, ikinciyi satmıyoruz olabilir. Herhangi bir fiyatlama politikası olmaksızın. E, bence yani bu da düşünülebilir ama sanki ikincisi birazcık farkındalık da yaratmak bakımından daha kullanışlı bir şey gibi geliyor. Yani ikincisi için ya da üçüncüsü için extreme pricing bir yandan da bir farkındalık yaratabilir. Çünkü ben ilk şeyde, Danimarka'daki uygulamada şeyi görmüştüm, rafa yazdıkları bildiriyi görmüştüm. Yani birincisi işte şu kadar kron, ikincisi bin kron. Çünkü bunu sizden başka ihtiyacı olanların da almasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu bir çeşit farkındalık yaratmaya da hizmet edeceği için bence bu ortamda kullanışlı bir şey gibi geliyor bana. Ama e, arz-talep dengesiyle fiyatlandırma bu ikinciye, üçüncüye diye ayrım yapmıyor. Diyor ki birincisi de 35 dolar mesela şu an Ozan'ın gösterdiği örneği. Yani bu kabul bir, edilemez zaten. Bir tane daha bir klasman var demeye çalışıyorum ve fırsatçılığa dönüşüyor çoğu zaman. Tabii bu suç olmalı. Açıkça böyle bir dönemde bu suç olmalı. Size başka suç olarak gözükecek bir şey söyleyeyim. Aslında bunların hepsi ortak bir temaya bağlanıyor bu arada. Ona da bağlayacağım. BC, British Columbia, Kanada'daki bir çift, bir e, süpermarketin bütün et reyonundaki eti alıyorlar. iki tane kocaman arabaya dolduruyorlar. İnsanları ittire ettire falan filan da onları oradan satın alıyorlar, kaçıyorlar. Sonra da diyorlar ki, yazmışlar ki I'm not feeling safe and and my girlfriend are scared. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Başımıza bir şey gelecek diye korkuyoruz. Um, bu aynı insan böyle bir Doomsday senaryosunda pompalı tüfeyi alıp diğer insanları öldürür. Downedun diye indirir yani. Tam olarak aynı insan. Yani iki tane... Bence, bence korkmalarına gibi... hiç gerek yok. Başlarına olabilecek en kötü şey gelmiş. İnsanlıktan çıkmışlar zaten yani. Ya bu biraz da şeyle mi alakalı acaba? Şimdi normalde ekonomist değilim ama o perspektiften düşünelim yani. Uluç aslında burada iyi ışık tutabilirdi burada olsa. E, belirli bir te, her şeyin gelmesinin bir maliyeti var. Ya. o Gelmenin maliyetinin içerisinde tedarik zincirinin oradaki boşluğu tekrar doldurmasına ilişkin bazı varsayımlar var. Belirli bir hızda geliyor çünkü oradaki talep aslında. Tedarik zinciri oradaki boş aslında üretim var. Yeteri kadar üretim yapılacak. Yani et de var aslında dünyada. Tuvalet kağıdı da var. Hani o yüzden orada bir sıkıntı yok aslında. Yani buradaki fiyat artışını ...sebep olan e, darboğaz batılmak... belli bir toplamdaki flow var, aynen. azalmış olması değil... ...onun mağazalara ulaştırılma hızında e, bir problem olması. Aslında üç günlük, beş günlük bir problem bir taraftan bakınca. Burada Türkiye'deki makarna üreticileri çok güzel bir açıklama yaptılar. Hiç problem yok, Türkiye'yi makarnaya boğarız dediler. Sorun çözüldü <gülüyor> mesela. Ben bir hafta önce makarna almaya gittiğim zaman... ...raflarda makarna yoktu. Dün tekrar markete uğradığımda her türlü makarnayı bulabiliyordun rafta. Ya gerçekten çok garip. Peki bu konuda çok enteresan. Ee, varsa sonra... söyleyin, yoksa bir sonraki konuya geçiyorum. Ee, mesela İtalya'da tuvalet kağıdı problemi olmaması da enteresan. O da ayrı bir konu. Tuvaet kağıdıyla bir insan tuvaet kağıdıyla ne problem olabilir ki demek istiyorum. Yani gerçekten çok. <gülüyor> abi şaka bir yani Burada da bir problem vardır. <gülüyor> evet abi. Ya konu hijyense zaten duşa girerim abi. Yani tuvalet kağıdı gerek bile kalmaz gerçekten. yani şey mi? Burada beş Türk olarak, Tarımüstü suyla büyümüş insanlar olarak tabi Avrupa'nın e, yaşamış olduğu dramı da bu da aklımıza <gülüyor> geliyor. Burada. Ya Başka mi? yaptığımız <gülüyor> ve anlaşılmayan en büyük iyilik <gülüyor> Olabilir. Olabilir. Bir de şey var, Art tuvalet kağıdı yoksa ıslak mendil kullanın. Ha bu arada mesela <gülüyor> e, mutfak peçeteleri var ya onlar duruyor orada. Yani onu da aslında ikiye bölebilirsin. Yani neyse bu konunun gerçekten sonu yok. <gülüyor> <gülüyor> canım kreatif bir sürü şey bulursun canım. Şey bizim, biz herhalde diyebileyim yani. Ya bu işin tabii ha. değişik boyutları da var. Mesela tabii dünya geri dönüyor ve kendisine ait olanı alıyor gibi yaklaşanlar da var. Ben bu kadar romantik bir açıklamayı şu anda satın almıyorum ama şunu söyleyebilirim. Ee, siz de gördünüz. Hem Çin'de hem İtalya'da e, ciddi anlamda e, karbondioksit e, ve azot mu e, emisyonları ciddi anlamda azalmış durumda. NO2. Azot, azot dioksit. Azot dioksit. azot, azot, azot, azot dioksit. E, azot zaten %70 değil mi? Yani e, bu, bunu bir işaret olarak söylüyorum sadece. Buradaki emisyonun azalmış olmasının spesifik bir konu için değil ama genel olarak şey konusunu biraz konuşalım mı? 3 ay, 6 ay, 1 sene, 3 sene, 5 senelik dönemde bu yaşanan kriz e, küresel ısınma ve ekolojik kriz noktasını hangi yöne doğru dürtecek, nacedecek? edecek? Ve acaba şöyle bir dünya var mı? Acaba e, bundan 2-3 sene, sene sonrasına bakınca e, toplam koronavirüsten ölen insanları bir tarafa koyalım. Bu yola girmiş olmamız sebebiyle dünyanın küresel ısınma anlamında pozitif değişimi sebebiyle ölümlerin azalması ve oradaki rakamın e, koronavirüsten ölen insan sayısıyla karşılaştırıldığında, bu rakamları birbirine tuttuğunda aslında totalde dünya için daha az insanın öldüğü bir Matematiğe çıkması mümkün mü mesela? 3 yıllık, 5 yıllık bir süreç içerisinde. Peki niye pozitif etkileyeceğini varsayıyoruz? Çünkü mesela 2 sene böyle devam ettik diyelim. Airline'lar bailoutlarla kurtarıldı. Bankalar işlerine devam ettiler. 2 sene sonunda insanlar vaks, şey, bir tane aşı bulundu. Dışarı çıkmaya başladılar. 2 ay önceki duruma, yani iki sene sonra iki ay önceki duruma dönmeyeceğimizin bir garantisi yok. Döneceğiz. Hiç bir garantisi yok. Bu söylediğin tamamen olası. ve Birinin de belirli bir olasılığı var mı diye soruyorum. Neden olur diye sordun. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra sözü sana bırakacağım Alim. E, nasıl, hangi mekanizma üzerinden? İşte insanlar daha uzaktan çalışıyor. E, ulaşımdan oluşan emisyon azalıyor. E, örnek veriyorum. E, yurt dışında yaşayan Türklerin bir kısmının Türkiye'ye dönme frekansı oluyor belirli bir sıklıkta ve bunun gibi hareket yapan bir sürü insan var. Belki önümüzdeki bir iki yıl dönmeyeceksin ve bir yıl bir şey yapmadığın zaman ondan sonraki yıllarda alışkanlıkların da belirli bir ölçüde belki azalıyor. Üretim, e, insanların odaklarını harcadığı yerler değiştiği zaman endüstri kendisi ona göre çeviriyor. Belki daha az mal alıp daha çok kontent alıyor olacağız, içerik alıyor olacağız internetten. Yüzde onluk toplam bir değişim olsa bile devasa bir değişim. Ve o yüzden. ...oradan bir azalma olacak gibi gibi mekanizmalar üzerinden farazi olarak söylüyorum. yani evet. Son sorumu yineleyeyim tekrar sana bırakacağım. 3 senelik, 5 senelik bir dönem içerisinde... ...küresel ısınmaya olan katkısının kazandıracağı ölüm sayısındaki azlık... koronavirüsün öldüreceği insan sayısıyla karşılaştırıldığında... ...hiçbir ihtimal var mı? Mümkün mü? Gerçekçi mi? Lip toplamda aslında çok da zararlı çıkmamamız... Belki 5 yıl değil 50 yıl diye düşünmek lazım. Onu da size bırakıyorum. Yani 50 yıl bile olsa ben insanlar zorunda bırakılarak evlerin evde kalmaya zorunda bırakıldıkları için şu an yapamadıkları bir sürü şey var. Özgür oldukları an bunların hepsini yapmaya başlayacaklar. Şu anda e, emisyonların hani işe gidip gelme say e, sayısının azalması sayesinde Tam bir emisyon azalması var. Doğru. Fakat işe gidemeyen bir sürü insan var. Çünkü mesela burada restoranlar kapalı, barlar kapalı. Bu insanlar evden çalışmaya çalışma imkanları yok. Ama işe gitmiyorlar. Çünkü gidemiyorlar. Bu insanlar işe gitmeye başlayacaklar. Tamam ben belki haftada iki kere daha işten çalışırım. Evden çalışırım falan filan. Ama yazılım sektörü ufak bir sektör. Servis sektörü Büyük bir sektör. Ve şu an Çin'de tamamen kapatılmış durumda. İtalya'da kapatılmış durumda. E bunun üstüne bir de hani işe gidip gelmek tamam. 2000 ila 4000 e, 2 ila 4 ton karbondioksit salıyor. E i̇yi de yemek yediğimiz 4 ton salıyor zaten. Kıyafetler bir 4 ton salıyor. Sadece ve sadece Bordo'dan İstanbul'a Sanırım o bordo İstanbul değildir. Londra'dan New York'a bir kere uçmak dört ton salıyor zaten. Hani iki sene boyunca hiç kimse uçamadı diyelim. İki senenin sonunda bu hani zorunda kaldıkları için uçamayan insanlar özgür oldukları anda tekrar uçmaya başladıkları an bütün bütün dengeler yeniden eskisine dönmüş olacak. Kısacası Çok demek değilsin, anladığım kadarıyla konuyla ilgili. Kısacası demeye çalıştım. İnsanlar zorunda kaldıkları için bir şey yapamıyorlarsa özgür oldukları ilk anda daha fazlasını yapacaklarını düşünüyorum ben. Şimdi çok şaşırtıcı olacak belki ama ben bu konuda çok iyi Ve özellikle Çin'deki e, rakamları, uydu fotoğraflarını falan görmek beni aşırı heyecanlandırıyor bu konuda. Çünkü e, esas senin söylediğin şeyi çok iyi anlıyorum Halil. Evet, insanların ...tüketim alışkanlıklarına hızla geri dönme eğilimleri olacak vesaire vesaire... ...okey doğru burası kesinlikle haklısın. Fakat dünyanın kendini yenileme, kendini iyileştirebilme potansiyelinin... ...bu seviyede olduğunu ben kendi adıma keşfettim. Belki birileri çok daha yakından ilgili olanlar biliyorlardı, farkındalardı. Ama yaygın olarak böyle bir şeyin bilincine sahip olmamız aslında beraberinde bir sürü başka imkan getiriyor bence. Birazcık Bunu onun üzerinden bari çok küçük bir parantez. Hani bir önceki şeyleri konuştuğumuz gibi normalde şu deneyi yapamazdık. Hadi içindeki bütün üretimi iki gün durduralım. Bakalım Hümkün ne kadar değildi. faydası oluyor. Ama şu anda o deneyin sonucunu biliyoruz. Ya şeyin farkındasınız değil mi? Neydi? World Earth Day miydi hani? Böyle bir böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar ve işte belli bir saatte herkes ee, işte, Elindeki sigortaları kapatıyor, hiçbir elektrik harcamıyor bir saat boyunca falan gibi bir etkinlik vardı. Yıllarca çok straggarette sonunda galiba ya kaldırdılar ya hepten e, göz önünden e, uzaklaştı. Ama böyle bir şey yapılmaya çalışılıyordu bu farkındalığı yaratmak adına. Bunun çok çok daha iyisi aslına bakarsanız tam olarak önümüzde şu anda. Yani Çin'deki fabrikaları kapattığımız zaman uydu fotoğraflarından Çin'in havasının ne hale geldiğini gördük. Ya muazzam bir imkan bence bu. Çok hızlı bir atlama yapmak istiyorum. O da benim ilk izledikten sonra aşırı tepki verdiğim ve verdiğim tepkiyi hiç kimseye anlatamadığım Interstellar filmi. Interstellar'a baktığımız zaman orada benim acayip rahatsız olduğum şey şuydu. Bir vazgeçiş söz konusuydu. Yani dünya artık hani kaynaklarını kullanmış ve kendini recover edemiyor. E ne yapacağız? başka bir yere taşınacağız. Başka yerde kolonileri oluşturacağız falan filan. Yani böyle bir şey belki çok başka bir e, gelecekte, bundan birkaç ışık yılı sonra falan mümkün olabilir. Ama bugün için gündemimiz bu değil. Gerçekten bugün hala üzerinde yaşadığımız dünya kendini iyileştirme kapasitesini bizim düşündüğümüzden de daha e, yüksek bir şekilde sahip. O zaman niye yapmıyoruz? O zaman bu deneyimin bize kazandırdığı e, bu görüşü neden kullanmıyoruz, neden yaygınlaştırmıyoruz? E, kaldı ki e, ben uzun zamandır tüketici davranışı üzerinde çalışıyorum. E, yaklaşık 10 yıldır tüketici davranışı çalışıyorum. E, tüketici davranışında şöyle bir şey vardır. E, evet, alışkanlıkların oluşması zaman alır e, ama bütün hepsinin değil. Bazıları çok hızlı oluşur. Bence içinden geçtiğimiz bu dönem, bu dönemin üzerinde bıra üzerimizde bırakacağı tortu, bizde yarattığı travma e, ister istemez bizi tüketirken biraz daha bilinçli olmaya, bir ikinci kez düşünmeye, e, yokluğu tecrübe et ediyoruz şu anda. Yani farkındasınız değil mi? Yoksunluğu, yokluğu tecrübe ediyoruz. Biz böyle bir nesil değildik. Dünya, İkinci dünya savaşından sonra neredeyse yokluğu hiç tecrübe etmedi. Biz, İkinci yumurtanın biz, daha değerli olma, işte son makarnanın aslında bir hafta sonra bir makarna daha olmayacağını şey yapma. Yani o, o bunları daha kıymetli hale getiriyor bir ölçüde. Dön geri 2. Dünya Savaşı'ndan önceye. Açlık, sefalet, savaşlar, salgınlar, şunlar bunlar. Gerçekten dünyada bizim gibi bu kadar kaymak yiyerek büyüyen bir nesil hiç olmadı. Biz ilk nesiliz bu kadar kaymak ve bal içerisinde büyüyen. Dolayısıyla bu tecrübe bize dünyanın kaymak ve baldan ibaret olmadığını, tüketirken birazcık daha ölçülü ve dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor olabilir. Hiçbir şey olmayacak tabii, gökten gelmiyor yani. Eğer bunları birisi anlatırsa, bunların üstüne gidilirse, devlet politikaları bu yönde evrilirse, bu yönde önlemler alınırsa, aksiyon alınırsa buraya doğru uygulayabilir. Ama bu kriz kendi içerisinde böyle bir imkanı barındırıyor, bunu görmezden gelmemeliyiz. Ben. Barkan sen ne düşünüyorsun? Abi ben biraz şey bakıyorum olaya, yine ben biraz mühendis bakacağım. Ben dünyada bazı şeyde, bazı e, ya bu tarz konulardaki aslan paylarının kim aldığını unutmamak gerektiğini düşünüyorum. E, tüketici alışkanlıkları vesaire, mesela global warming'in e, azalmasına ya da işte gidişatın biraz böyle e, törpülenmesine e, yol açıyorsa harika. Fakat e, mesela atıyorum, e, bakıyorsun işte Aramco denilen bir şirket var, e, işte Suudi Arabistan'da. Petrol şirketi evet. değil mi? Evet. Yani böyle senin bütün insanların karbon ayak izlerini toplayıp 20'ye katlıyor falan. Sadece bu şirketin varlığı. Ya da işte bu cruise gemilerini düşün. Bunların saldığı bu transatlantik yani o şey geçerken geçerkenki saldığı. Yani bir kere bir cruise ship'e katılmış olmak senin 2 senelik evde tükettiğin... ...enerjinin 10 katına bedel filan filan gibi böyle şeyler var tamam mı? Böyle korkunç, şoking e, istatistikler var yani. Ben önce bunlara fokus olmak gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası. Bu tarz e, hareketlerde işte bu pandemik olayı mesela... ...birdenbire insanların cruise e artık belki de hiç binmeyecekler uzun bir süre. Ya da işte azıcık kafası çalışan bir insan bunu hiç kullanmayacak. Yani belki bu, yani bu aslında hayrası cruise endüstrisini batırarak olacak. Cruise endüstrisi bir batsın önce, ee, tamam mı? Ondan sonra bir daha tekrardan bakalım gibi gibi. Yani insanlar aslında bilinçli, e, yani sadece kendilerini yine selfish düşünerek e, bir pozitif etki yaratabilir bu işin sonunda gibi düşünüyorum. Yani şey tarafı, mesela e, zaten demin ucundan baktığımız şey de oydu, e, bu tuvalet kağıdı mevzusundan önce. Amerika'daki şey şirketleri, havayolu şirketleri 50 milyar dolarlık destek istiyorlar şu anda. Diğer Türkiye'deki ve dünyanın diğer yerindeki havayolu şirketleri içinde bu. Çünkü bıçak gibi kesildi bütün işleri ve ciddi masrafları var ve pahalı bir iş ee, aslında. Ama bir yandan da şunu biliyoruz ki biz, biz çok ucuza uçuyoruz doğaya olan maliyetini dikkate aldığımız zaman. Yani ben ucuza uçmaktan kişisel olarak tabii ki memnunum ama. E, dünya için baktığımda bu kadar ucuz olması birazcık daha bu çevresel kostunun da, çevresel maliyetinin de o, fi, o biletin e, final fiyatının içerisine yolunu bulması gerektiğini, birazcık daha pahalı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne bileyim böyle iki kişi için uçak katmaması gerektiğini vesaireyi falan düşünüyorum. Şimdi o yüzden belki kruz endüstrisi iflas edecek, belki havayolu şirketlerinin Yarısı orada olacak. Çünkü olmaya devam etmek zorunda bence. Ve olmalı da zaten. Devlet de kurtarmalı da. Çünkü bu temel bir utilite yani ihtiyacımız var hepimizin. Yurt dışına gitmek için sadece araba trenle gitmek tek opsiyon olmamalı bence. Ama daha az belki şirket olacak. Bu yüzden de daha pahalı olacak. Bunların hepsinin dip toplamı dünyada %30 daha az hava yolu kaynaklı emisyon demek olabilir. %20x emisyonu olmak olabilir ve gerçekten bizi 2050-2060... Da ulaşmayı umduğumuz e, ekolojik metriklere ve rakamlara yaklaştırabilir, daha hızlı getirebilir diye düşünüyorum. Tamer? Benim bu konudaki ilk korkum şu. Kapital sahibi zihniyetin bu dönem sonrasında biz 100 milyon euro'luk bir kayıp yaşadık. Şimdi iyice saldırıp o 100 milyonun acısını çıkartmalıyız şeklinde yaklaşımı. En korktuğum şey bu ve en beklediğim de şey bu. Öbür yandan yani... yani aslında Halil'in söylediğinin tüketici değil şirket tarafındaki basınç patlaması yani yansıyacağını. Yani bana göre tüketici evet bir yandan e, pazar fiyatlarını belirliyor ama bir yandan da e, özellikle monopol olan sektörlerde Üretici yani arzı sunan belirliyor bence fiyat. Yani şöyle bir yaklaşım var. Hani mesela işte biz oyunlarımızın fiyatlarını da düşünürken ben hep şey düşünüyorum. hani şu kadar mal oluyorsa onun hani yüzde işte 50 onun üzerine kar payı bıraksan böyle bir fiyat oluşuyor diye düşünüyordum. Ama hani böyle katıldığım bir workshoptaki Amerikalı bir herifin şeyi en fazla ne kadar satabilirim bunu yani herif 10 cent'le de üretse, 5 de üretse baktı onu pazarda 100 euro'ya satabiliyor. 100 euro'ya satar anladın mı? Şu yani bir anlamda kapitalizm böyle işliyor. Ne kadar ne kadar alabilirsen hatta ve hatta ne oluyor? birazcık işin içine propaganda, PR, marketing, beyin yıkama katıyor. Onu bir 200 euro'ya satabilmeye başlıyor bu sefer. Yani o yüzden şey çok güvenmiyorum ben hani. Eee pazar fiyatları veya bu işte tekrar normale döndüğümüzde doğanın yani bu kendini tutmuş olan endüstri, havayolları şirketleri daha agresifleşecek. Gibi geliyor. O beni korkutuyor. Öbür yandan genel olarak iklimle ilgili yani şu an tabii ki bir yarar sağlıyor. Ama dediğim gibi hani bu bir learning proses olmazsa, bundan çıkarımlar yapılmazsa ve bunlar polisiye dönüşmezse daha kötü olacak bence dediğim sebeplerin. Biraz Başka kaçırdığım e, bir şey var mıydı? Konuşuna geliyor herhalde sanki. E, ha nerede geçiyordu? Önce. Bu Scott Kelly diye şunu ekranı göstereyim. Ee, bir şey var ya bir adam. Ee, Uluslararası uzay üstünde zaman geçiren, en çok zaman geçiren ikiz vardı hatta bir tanesi. işte belki adamın fotoğrafı vardır burada Scott Kelly. Ee, görmüşsünüzdür belki sağda solda. Şu adam sağ tarafta görmüş olduğunuz. Bu ikizler aslında. Bir tanesi dünyada kalıyor, bir tanesi e, ISS'de zaman geçiriyor. Hem öyle bir data var vesaire. E, ve bakıyorlar işte nasıl vücutları değişiyor e, diye. Konuşuna geliyor. Uzayda demin ki konuya bağlayacağım. Uzayda hayatta kalmak için o ISS içerisindeki, uluslararası uz uzay üstündeki yaptıkları her şeyde aslında şunu fark ettiklerini söylüyorlar. Biz bir hücre yapıyoruz kendimize. Yani ...buradan dünyaya dışarıdan bakıyoruz diyorlar. Kap karanlık, simsiyah bir boşluk içerisinde bir hücre gibi bir sistem... ...kendi içerisinde kuralları olan ve kendi dengeleri olan bir hücre, bir canlı. Yani aslında tek bir canlı. Çünkü su sistemi var, oksijen sistemi var, bir sürü döngü var dünya içerisinde. İnsanlar da onun içerisinde bir yer alıyor. Biz de diyor dünyanın dışında bir yerde yaşayabilmek için diyor... Dünyayı simüle etmeye çalışıyoruz diyor ve tek tek diyor dünyanın aslında yaşarken yaptığı şeyi tek tek diyor aygıtlarla simüle etmeye çalışıyoruz diyor. İşte hava için diyor başka bir sistem çalıştırıyoruz, su döngüsü için başka bir sistem çalıştırıyoruz. Ama ne yapıyor? Yer çekimini simüle edemiyor vesaire vesaire gibi. O yüzden uzaya çıkmak uzayda yaşamaya çalışmak aslında dünyanın ne kadar da tekrarlanamaz, ne kadar da yerine yeri doldurulamaz, ne kadar da insanın aslında bizim anladığımız anlamadığımız... Sadece oksijen değil yani. Oksijeni kestiğin zaman evet iki dakika içerisinde ölüyorsun ama başka şeyler var ki onları kestiğin zaman iki dakika içerisinde iki sene içerisinde ölüyorsun. Veya 20 yıl içerisinde yaşayamaz hale geliyorsun orada toplumsal canlı olarak sadece birey olarak değil. O yüzden dünyanın biz birebir yani böyle şey gibi hani tam böyle yerine oturan vida boşluğuna oturur ya yani insanla insanın yaşam ihtiyaçlarıyla dünyanın yaşam için sunmuş olduğu kaynaklar arasında tehditler dahil birebir bir örtüşme var. Tekrarlamak mümkün değil. Bunun içerisinde sosyalleşme tarafı da var. Dışarı çıkmak tarafı da var. Scott Kelly de şunu demiş. İzolasyon çok tehlikeli ve bir yıl tek başına ev, iç, ev gibi bir ortamda bir şey geçirmiş bir sonra diyor ki dışarı çıkın ve dolaşına çık havada diyor yani. Böyle bir durumda bile. Ne diyorsunuz? Harika bir nokta bence burası.